Merhaba. Öncelikle e, sevgili LAÜ TV adına çalışan Solu Ajans ekibi Cengiz Topel Hastanesi'ne hoş geldiniz. E, ben operatör doktor Zafer Ödreoğlu. Cengiz Topel Hastanesi başhekimliğini 3 yılı aşkın bir süredir sürdürmekteyim. Göreve geldiğim zamandan beri bölgedeki tüm kamu kuruluşlarıyla hastanemiz ve bölgemize daha iyi bir hizmet verebilmek için işbirliği yapma yolunu seçtim. Bu konuda Lefki Avrupa Üniversitesi'nin bize sağladığı katkıları sıralayacak olursak hakikaten çok büyük katkıları olmuştur. Göreve geldiğim zamandan beri hastanemizi daha iyi hizmet verebilmesi için çeşitli tıbbi aletler aldık. Bunlardan bir tanesi de endoskobik görüntüleme yöntemleriyle cerrahi işlemler yapmak için bir alet aldık. Burada çeşitli kuruluşlardan olduğu gibi Lefko Avrupa Üniversitemizden de maddi destek aldık. Bunun yanında yine yaptığımız Lefke Avrupa Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde çeşitli bölümlerimizle üniversitemizin çeşitli bölümlerindeki öğrencilerin bizde, hastanemizde staj yapmasına imkan sağladık. Hem bize yardımlar oldu bu stajyer öğrencilerin, hem de kendilerini geliştirme imkanı buldular. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Diyetisyenlik bölümü, röntgen teknisyenliği bölümü, hemşirelik bölümü ve de fizyoterapi bölümü için hastanemiz Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermektedir. Bunun yanında en önemli hizmeti biz Bildiğiniz gibi pandemi döneminde aldık Lefke Avrupa Üniversitesi'nden. Bu konuda özellikle Lefke Avrupa Üniversitesi rektörü ve mütevelli yeteğine hastanem adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu pandemi döneminde ülkemizin, daha doğrusu dünyanın bütün ülkeleri etkilenmiştir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ve bölgemiz de bu pandemiden olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu dönemde bizim yaşadığımız en büyük zorluk, Hastanemizin fiziki koşullarından dolayı bu pandemiyle mücadele etmekte çok büyük güçlükler yaşadık. Bu güçlük neydi? Hastanemize başvuran şüpheli kişilerin eğer koronavirüsü taşıyorsa onları daha hastanemize girmeden tespit etmemiz gerekiyordu. Bu amaçla çok çalıştık düşündük ne yapabiliriz diye hatta hepinizin de bildiği gibi ve olumlu ve olumsuz tepkiler aldığımız hastane bahçesine kurduğumuz çadırlar olmuştu. Biz onları tabaştan söylemiştik. Geçici olarak kurmuştuk ve onları daha sonra kaldıracaktık. Ancak bölgede olumlu olumsuz tepkilerin yanında en olumlu tepkiyi bize Lefki Avrupa'nın üstesi verdi ve hastanemize büyük bir konteyner başladı. Biz bu konteyneri işte ateş polikini olarak düzenledik ve hastaları, şüpheli hastaları orada muayene edip tepkilerini yapıp koronavirüs Şüphesi varsa Lefkoşa Hastanesi'ne sevk ettik. Dolayısıyla ne yaptık? Hastane içerisine bu koronavirüsü taşıyabilecek hastaları almayıp hastalarımızı ve hastanemizi dolayısıyla bölgemizi olası bir bulaştan korumuş olduk. Bu nedenle Lefke Avrupa Üniversitesi'ne bir kez daha teşekkür eder. Çalışmalarınızda size de başarılar diliyorum. Hastanem adına, bölgem adına teşekkür ediyorum. Ben bu bölgede ikamet ediyorum. Dolayısıyla sık sık hastanemizde de rahatsızlıklarımızdan dolayı ziyaretlere geliyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bu anlamdaki yapmış olduğu katkı elbette ki bölge halkı için çok kıymetli. Ve şunu da bu anlamda belirtmek isterim ki üniversiteler sadece eğitim kurumları değiller. Çevre duyarlılığı, vatandaşlarına olan, insana olan hizmetleriyle de toplumda yer almalılar. Bu anlamda Lefke Avrupa Üniversitesi'ne Evet, teşekkür ediyorum.